şefii günahlarımıza Muhammed Allahumme salat ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain <gülüyor> Rabbimiz Allah'a sonsuz hamd senalar olsun Onun gönderdiği kutlu elçilerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Binlerce salat, güllerce selam olsun. Ve Mevlamızın rahmeti, bereketi, affı ve mağfireti hepinizin üzerine olsun. Meleklerin selamladığı kullardan olalım inşallah. Rabbimizin razı olduğu kullardan olalım inşallah. Buraya uzaklardan, yakınlardan gelişiniz. Onun rızasına bir güzel vesile olsun inşallah. Hepiniz uzaklardan, yakınlardan hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu güzel mabez sizlerle daha güzel. Mevlamız Teala sizlerle beraber uzaklardan bizleri dinlemekte olan kardeşlerimize de inşallah rızasını lütfen Aziz ve muhterem müminler, dün itibariyle yeni bir miladi yıla başlamış olduk. Bugün de elhamdülillah tekrar haftalık sohbetimizle sizlerle beraberiz. Bizler için, biz Müslümanlar için her bir yeni gün sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı sabah gözünü ilk açtığı zaman Rabbine hamd ettiği bir zaman dilimidir bilir. O, ey Rabbim, ölümü andıran uykudan sonra tekrar bana hayat nasip ettiğin için sana hamdolsun, dönüşüm yine sanadır diyerek bu dua ile başlarmış günlük hayatım. Bunu bu kürsüden defalarca söylemişimdir. Belki içinizde ilk defa duyan olur diye tekrar zaman zaman hatırlatmış oluyorum. Gözünü açtığı anda uykudan Elhamdülillahilllezî ahyana فَعْدَ مَا أَمَا تَنَا وَاِلَيْهِ الْنُشُورُ diye öyle dua edermiş. Bunu siz de aynı efendim duygularla dile getirmiş olmanız, daha günün ilk dakikasında bir sünnet-i seviyeyi ihya etmiş olmanın sevabıyla güne başlamanızı sağlar. Allah kendisine hamd verdiği ve nimetlerin farkında olup da şükreden kulunu, hiç karşılıksız bırakır mı? Dolayısıyla bizim için bir yeni gün, bir yeni hafta, bir yeni ay, bir yeni yıl ne şekilde olursa olsun müminin tabii ki kendisi ideali vardır, maksadı vardır, kriteri vardır. Bu çerçevede mümin günleri, ayları, yılları değerlendirir. şunu arz etmiş olalım. Biz daha önceki sohbetlerimizde yılbaşı denilen hadiseyle ilgili birkaç defa sohbet yaptığımız için buna dair bir sohbetimiz olmadı. Bizim için 31 Aralık gecesinin 30 Aralık'tan da 1 Ocak'tan da bir farkı yokuz. Dolayısıyla biz bütün günlere Rabbimizin bize ikram ettiği bir kulluk imkanı olarak bakarız. Böyle baktık, böyle anlattık. Elhamdülillah, sizler de bunun şuurundaydınız. Dün güzel bir cemile oldu. Yurt çapında sabah namazı buluşmaları düzenledi Diyanet İşleri Başkanlığımız. Bu güzel bir cemile olmuştur. İnşallah dün sabah namazına katılıp, Bugün de sabah namazını arzu eden gençlerimiz çıkmıştır. Bu sabah namazına katılıp yarınki sabah namazına da gelme arzusu içinde hisseden kardeşlerimiz olmuştur. Bunların her birisi bir vesiledir. Rabbimiz Teala her birimizin bu manada vesilelerle yapışmamızı nasip eylesin. Çünkü ayet-i kerime ile ilgili vesilete Allah'ın rızasına ulaşma hususunda vesilelere sarılın buyuruyor. İşte inşallah sizin şu mevsimde, şu kışın ayazında, soğuğunda, uzaklardan, yakınlardan kalkıp, buraya gelip, şu cami bizi böylece güzelleştirmemiz, tezin etmeniz, gerçekten inşallah Rabbimizin rızasına ulaşmak için vesileye sarılmaktır. Çünkü aziz müminler hangimizin, hangi amelinden Rabbimizin razı olacağını bilemez. Bakınız Resulullah Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselam vesselam geceleyin kalkıp üzeri açılan evlatlarının üstünü örten bir müminin de Allah'ın çok razı olduğu bir amele ulaşması bunu, bunu bile mesela bizim tabi babalık şefkatiyle yaptığımız bir davranışı Resulullah Efendimiz rıza rızayı ilahi vesilesi görüyor. Bir karıncayı sudan bir çöple kurtarmanın bile insan için ne kadar büyük fazileti olduğu kitaplarımızda anlatılıyor. Velhasıl Rabbimizin hangi konudan razı olacağını bilemeyiz, böyle uzaklardan gelmeniz Sizleri bu manada Rasulullah Efendimizin sohbetine kulak vermeniz, İnşallah Rabbimizin rızasına vesile edilir. Peki, aziz kardeşlerim, geçen hafta sizlere bir müminin dünya ve ahiret dengesi hususunda ölçüsü ne olmalıdır, onun sohbetini etmeye çalıştık. İnsanlık tarihine baktığımız zaman, aziz kardeşlerim, bakıyoruz ki Adem oğulları. Bir hususta, dünya ve ahiret dengesi konusunda dengeyi kuramamış çoğunlukla dünyaya meyledip bu fani alemi, insanlık tarihinde çok az bir zaman dilimi olan yaşasa yaşasa yüz sene yaşar, çok küçük bir zaman dilimidir. Onu çok önemsemiş, dört elle sarılmış, geçici olan şu fani dünyayı ebedi olan hayatına tercih etmiş, bir denge kuramadığı için kaybedenlerden olmuş ve ebedi hayat kaybolmuş. İşte bununla karşılaşıyoruz. Açın, bakın, okuyun. Kur'an-ı Kerim'deki kavimlerden böylece bahseder. Sevgili Peygamberimiz de Rabbimizin gönderdiği peygamberlerden biridir ve fakat sonuncusudur. O sadece bir topluma, bir kavme, bir millete değil, bütün insanlık alemine gönderilmiştir. Ve o, insanların ve cinlerin Resulü Sakaleyn olarak peygamberidir. Böylece, o pece Peygamberimiz, o Yüce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu hususta hem yaşadığı dönemdeki insanlara hem ashabına hem de sonradan gelen bütün ümmetine dünya ve ahiret dengesi hususundaki ölçüyü yani bize Kur'an-ı Kerim'in vah ilahi olarak lütfettiği Rabbimizin ayetleriyle ve kendi ifade buyurduğu hadis-i şerifleriyle ortaya koymuş, insanlara bunun yolunu izah etmiştir. Geçen hafta bunları sizinle paylaşmaya gayret ettik. Bulunamayan kardeşlerimiz şu kayıtlardan tekrar dinleyebilir. Haseten dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o bilgiler bizim için çok önemlidir. Bugünkü sohbetimizde de insanlık tarihindeki çoğu insan gibi, bu kaybeden kimseler gibi günümüzde de kaybetmesi muhtemel olan bizler, Günümüz insanına, biz Müslümanlara arız olan bir manevi hastalıktan söz etmek istiyoruz. Geçen haftaki konunun bir devamı olan dünya birleşme hastalığından bahsedeceğiz. Dünyaya aşırı bağlanmak manasına gelen bu hastalığın farkında olmak ve buna tutulmamak için aziz kardeşlerim. Rabbimiz Teala'nın ayetlerinde, Resulullah'ın hadislerinde bizlere emir buyurdukları hususlara değinmeye çalışacağız. Evlamız güzel ifadeler ve cümlemize güzel istifadeler nasip eylesin. Amin Ya Rabbel Alemin. Konumuza bir asr-ı saadet hatırasıyla başlamak istiyorum Aziz Kardeşlerim. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bahreyn ülkesinden toplanan vergilerin getirilmesi için Medine'ye Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh hazretlerini görevlendirmiş. O da gidip vazifesini yapmış. Bir sabah namazı vaktinde Medine'ye yüklü olan develerle birlikte ulaşmıştı. Sabah namazını kıldıktan sonra Ebu Ubeyde Mescidin dışındaydı yani son saflardaydı, dışarı çıktı emanetinin başına, insanlar da onunla birlikte çıktılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlardan sonra çıkıp, onları bu malların başında görünce tebessüm etti ve onlara şöyle seslendi. Zannederim sizler Ebu Beymen'in Bahreyn'den bir şeyler getirdiğini işittiniz. Evet dediler yarısı Resulallah. Sonra Efendimiz şu mübarek sözlerini söyledi. Buyurdu ki Hadis-i Şerif'i tamamıyla okumak istiyorum teberrüken قال Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem feebşirû ve emillû mâ yasurruhum Sevinin ve bu nimetleri daha da bekleyin. Yani onların bundan dolayı Böyle bir sevinç duymasından Bahreyn ülkesinden bu manada Medine'ye çeşitli efendim vergiler namına bir şey gelmiş. Çünkü Resulullah Efendimiz bu toplanan vergileri yine Beytülmal'in Mal'in çerçevesinde dağıtırdı Medine'nin halkına, müminlere. İnsanız böyle bir sevinç duyuyor azhab-ı Peygamberimiz bunu da makul karşılıyor. İfadelerinden onu anlıyoruz. Sonra devam ediyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> Allah'a yemin olsun ki diye devam ediyor. <gülüyor> ben sizin için fakirliğe düşeceğinizden yana bir korkum yok. Bundan sonra siz fakir olursunuz diye bir korkum yok. وَلَاكِنِّ akşa عَلَيْكُمْ Lakin ben sizin için bir şeyden korkuyorum. en تَبْسُطَ dünya عَلَيْكُمْ كَمَا اُسِقَتْ ala مَنْ كَانَ Sizden önceki kavimlerin, toplumların, milletlerin hani Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor ya, bugün de Fecr Suresinde okudu İrem bağlarını yapan insanların, Ad kavminin, Semud kavminin, Efendim Hazreti Şuaybin kavminin, bolluk bereket içinde olan dünyayı imar eden o kimselerin, önüne dünya nimetleri serildiği gibi, sizin de önünüze dünya nimetlerinin serilmesinden, فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا sizin de öncekiler gibi bunlar için yarışmanızdan, bunlara ulaşmak için didişmenizden ve sizin bu nimetlere dalıp gitmenizden korkuyor. Ve Tuhlikkum kema ehleketum Sizden önceki kavimlerin bu dünya nimetlerine yanıp konuşmalarından dolayı helak oldukları gibi sizin de helak olmanızdan korkuyorum. Aziz müminler, kıymetli kardeşlerim, helak kelimesini sizler bilirsiniz. Dilimizde de kullanırız. Helak oldum. Kendini niye helak ediyorsun deriz. Ve insan ben bittim, tükendim filan derken bu hayatını kaybetmek manasına gelmiyor. İnsanın kaybedebileceği en değerli şeyleri kaybetmesi efendim adeta bir canlı cenaze haline gelmesine de helak olmak denilir. Yani helak olmak sadece ölüp gitmek değildir. Helak olmak aynı zamanda bir toplumda huzurun ve saadetin ortadan kalkmış olması manasına da gelir. Helak olmak bir insanın ruhsal hayatında çeşitli bozuklukların meydana gelmesi, huzursuz haline gelmesi manasına da gelir. Bütün bunların hepsini sizler ayetlerin ve hadislerin tefsir ve açıklamalarında görebilirsiniz. İşte Resulullah Efendimiz ashabına bakarak bu uyarıda bulunuyor. Ne güzel. Evet, sevinin. Daha başkalarına gelecek. Allah'ın izniyle. Ben sizin için fakirlikten korkmuyorum ama korktuğum bir şey var buyuruyor. Önceki kavimler gibi bu din dünya nimetlerinin sizin önünüze dökülmesinden, yayılmasından, sizler bunlar için yanıp tutuşan kimseler haline gelmenizden ve önceki kavimlerin helak olduğu gibi helakinize sebep olmasından korkuyorsunuz. Aziz müminler, kıymetli kardeşlerim Resulullah Efendimiz'in bu çok manidar hadisi şerifinde üç nokta var onun üzerinde durmak istiyoruz. Niçin korkuyor? Bir, dünya nimetlerinin bollaşmasından önümüze serilmesinden korkuyor Peygamberimiz. Çünkü korkmasının sebebini biraz sonra açıklayacağım. İkinci olarak bu nimetlerin cazibesine kapılıp da bizim bunları elde etmek için yarışa girmemizden korkuyor. Bazen gördüğüm haberlerle okuduklarında bir yeni ürün çıkaracak bir telefon markası insanların sabahın erken saatlerinden gidip de o işyerinin önünde oluşturduğu kuyruklardan, izdihamdan yana, bilgiler okuduğum zaman insanların bir küçücük alet için nasıl didiştiğinden burada hadis-i şerifi hatırlatıyor bana bu görüntüler bunun insan için zararını asırlar önce Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam işaret ediyorlar. acaba görebiliyor mu? Ve bunları elde etmek için her türlü yola başvurarak her şeyi mübah görmek, haksızlık ve zulme başvurmak, neticesinde helak olmak. Geçen gün bir yine haber okudum. Birisi şu son geçtiğimiz günlerde, efendim başka bir ülkenin parasına yatırım yapmak, kendince bir kazanç elde etmek için. Gidip de işte yüklü miktarda faizle kredi çekiyor. Sonra da o yatırım yaptığı paranın değeri düşünce bunalıma giriyor. Efendim işte intihar ediyor. Bu bir helak. Ta kendisi değil midir? Bunun gibi daha çok kazanmak için kaybettiklerine peygamberimiz korkuyor. Bir müminin böyle olmasını istemiyor. İşte buna... Kısaca biz dünyevileşmiş bir insan diyoruz. Allah cümlemizi böyle olmaktan muhafaza eylesin. Dünyevileşme, insanın dini değerlerini hayatından uzaklaştırması demektir. Allah'ı hatırından çıkarması demektir. Tamamen dünyaya yönelmek, ölümü unutmak, ahireti ve hesabı düşünmemek demektir ve dünyaya ve dünyalıklara kilitlenip ahiret için hiçbir hazırlık yapmaması demektir. Ve dünyevileşme sadece dinsiz insanlar için değil, Onlar için çok kolaydır. Çünkü bir ahiret düşüncesi yoktur. Yaşadığımız hayat bu hayattır. Bir defa gelmişiz bu hayata diyen düşünce ve bir mukaddes Varlığı, inandığı bir Rabbi, mabudu olmayan bir insan için de söz konusudur. Gaye Müslümler için, Hristiyan ve Yahudiler için de söz konusudur. Müslüman için de söz konusudur. Bu onun hayatında da muhtemel ve mümkün olan bir durumdur. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam korkuyorum diye ta o zamandan... Bu endişesini ashabıyla paylaşıyor. Çünkü Allah Teala'nın ifade buyurduğu gibi insan olduğunda bu özellik maalesef öyle bir etkileyici durumda onu tesiri altına alıyor ki bir ayeti kerime, Kıyamet suresinde "Astayilmi billah kenna". Bel tuhibbûnel ve tezerûnel âfira. Bunun gibi buna benzeyen pek çok ayet vardır. Hayır diyor Rabbimiz. Onu bunu bir kenara bırakın. Sizler tüm insanlığa hitaptır bu. Geçici olan şu dünya hayatını seviyorsunuz ve istiyorsunuz. Ve siz ahireti öteliyorsunuz ötekileştiriyorsunuz. Yani siz onu değersiz buluyorsunuz. Bütün insanlığın böyle bir durumu söz konusu uyanıyor Rabbimiz Teala. Peki acaba insanoğlunun dünyaya dört elle sarılmasının, ahireti unutmasının bir temel sebebi yok mudur? Yani niçin mesela hayvanlarda böyle bir durum söz konusu değil, onlar için rızkını bulduğu zaman efendim onu elde eder, çekilir bir kenara. Fakat Mevla'mız insan olduğuna özellikler vermiş. Fıtratına bunları yerleştirmiş. Bunlarla onu dünyaya göndermiş. Geçen dersimizde söylediğimiz gibi bunlar sayesinde nesil oluşmuş. Bunlar sayesinde Efendim ikametgahlar yapmış, saraylar yapmış, Kervan saraylar yapmış, medeniyetler oluşturmuş, insanoğlunu imar etmiş. Allah bunu bu dünyanın işçisi olarak istihdam etmiş, tabir caizse. Taşıdığı özellikleri insanoğlunun iyi tanıması gerekir kendini bilmesi açısından. Zira kendini bilen Rabbini de bilmeye muvaffak olur denilmiş. Nedir bu özellikler? Kulak verelim Ali İmran Suresinin 14. ayetine. Estaimu billah. Züyine lillâsi hûb-u şehevâti minel nisâi vel menîn vel kanâtiril mukantarati minel zahebi vel hiddati vel haylil musavvamati vel en'âmi vel haz zâlike meta'un hayâti ddûnyâ ve Allah'u indekû husnul meâ sadakallâhul azim. Bunu dikkatle dinleyelim. Çok duyduğunuz, bildiğiniz bir ayet-i Fakat bize belki bugün başka şeylerle söyleyecek bu ayet-i Rabbimiz bunun farkında olacağız. Buyuruyor ki Mevlamız, insanlara cazip kılındı. Bu insanlar tabiri mümin olsun, gayri müslim olsun tüm varlıklar. Hangi ülkede, hangi kültürde, hangi zaman diliminde gelirse gelsin yani Hz. Adem döneminde de böyledir. Kıyamet sabahından önce yaşayacak insan varlığında da bu böyledir, değişmez. Kayıt yok çünkü. Züyyine linnâz. İnsanlara sevimli, cazip kılındığı Ne Kadınlar tabiri geçiyor. Bu tabirden biz ayetin hükmünce karşı cins olarak o halde kadın da erkek de birbiri için cazip kılındı. Sonra oğullar geçiyor, bu tabirden biz evlatlar hükmünü çıkarıyoruz. Çünkü insan kız olsun erkek olsun evladının olmasını ister. Sonra altın ve gümüşten bahsediyor Rabbimiz. Böyle kantar kantar, tartılarla tartılacak kadar onu istiyor insanoğlu bu tabirden günümüzün kripto paralarını da anlıyoruz, kağıt paralarını da anlıyoruz. Çünkü altın ve gümüş bir satın alma aracıdır. Sonra aziz müminler salma atlardan bahsediyor. Böyle sahiplerinin onları özenle baktıkları, sürurla seyrettikleri. Hazreti Süleyman'ın da varmış mesela. Biz buradan insanların Bineklere karşı, bineğine karşı bir ilgisinin olduğunu yani güzel bineklere sahip olmayı arzu ettiğini anlıyoruz. Sonra tabi ki günümüzde arabalar, etinden sütünden faydalandığı hayvanlardan bahsediyor. Efendim köylerden eşkurdur, filanca kimsenin şu kadar büyük baş hayvanı vardır. Bu işle uğraşanlar işte, amacım daha da artırmak, hep böyle derler. O halde bu hayvanlar da insan için bir cazibe unsurudur. Ve son olarak tarım arazilerinden bahsediyor, harf, ziraatçilikten bahsediyor. Efendim, ektiği, biçtiği mahsuller, yetiştirdiği meyveler, sebzeler bile insan için bir cazibe unsurudur. Rabbimiz bu bütün bu sevgileri, bu ilgi odaklarını bizim fıtratımıza yerleştirmiş ve bunların her birisi azizül müminler insan için bir tutkuya dönüşmeye adaydır, amzettirler. Eğer kişi farkında olmazsa, kendisini tanımazsa böyle bir tutkuya düşebilir. Bu da onun için hiç iyi olmaz. Bu özelliğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dile getirerek bir konuyu da bize açmış oluyor. Bir hadisi şerifinde buyuruyor ki لَوْ <gülüyor> أَنَّ الِبْنِ آدَمَ مِسْلَ وَادِ الْمَالَ <gülüyor> Adem oğlunun bir vadi dolusu malı olsun. Bunu isterseniz efendim para olarak kabul edin. Mal olarak her türlü malı içine alan ifadesiyle bir vadi doğusun. La <gülüyor> habba. Emin olunuz ki o mutlaka ister enna lahu ileyh Bir mislinin daha olmasını ister. Bundan hoşlanır. Bunu reddetmez. Ve <gülüyor> la yemla ibna adama illa ve Adem oğlunun gözünü sadece ve sadece toprak duyur. Sonra hadisi şerif şununla bitiyor. Ve yetubullahu ala mentâk Ve bununla beraber bilin ki Allah kendisine yönelen kulunu boş çevirmez. Yeter ki kul ona yönelsin. Ne demektir bu? Özelliğimiz budur. Bu eksiğimizle, kusurumuzla, bu duygularımız ve özelliklerimizle ya Rabbi senin kulunun içimde böyle bir arzu var ama sen beni bundan muhafaza buyur. Bana hayırlısını ve ver ey Rabbim diye ona yönelen, hayırlısını isteyen, vazifesini unutmayan kulunu da Boş çevirmez buyurmak suretiyle bize Peygamberimiz çok önemli bir şeyi öğretiyor. Yani insanoğlu aziz kardeşlerim bu duygularından dolayı sorguya hesaba çekilmeyecektir. Bunları tutku haline getirip bunlardan dolayı Allah'ı unutmaktan, ahiret hesabını unutmaktan, amellerini, salih ibadetlerini yerine getirmekten eğer alıkoyuyorsa, bunlardan herhangi birisi onu ibadetten alıkoyuyorsa, ondan yana sorumlu tutulacaktır. İşte bunun için Peygamberimiz her halükarda Rabbimize yönelmemizi istiyor. Herhangi bir nimete nail olduğumuzda bu senin ikramındır haza rabbi bu rabbimin bana ikramıdır ihsanıdır deme şuurunu bizden istiyor o sebeple hadisi de bize böyle bir yol açıyor bunu da unutmayalım aziz kardeşlerim peki bu özelliklerden hiç kurtulamaz mıyız biz yani bu mal sevgisi küçük yaştan itibaren yani bizimle beraber biz, biz bununla mı dünyaya geliyoruz? Evet, bu özelliklerle insan olarak dünyaya geliyoruz. Küçük bir çocukta eline bir oyuncak verin misafirimizin oynasın, onunla oynar, giderken onu sahiplenir, geriye vermek istemez, onu götürmek ister. İşte nefsin en bariz halidir bu göstergesidir. olduğunda böyle, ülk, ülkiye özelliği kendisini gösterir. Küçük yaştan itibaren ve okuyunca çok etkilendi yani acizhanenin eğitimle uğraşan kardeşiniz olarak şu hadisi şerifte Efendimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem yahramu ibnu ademe ve teşibhu minmu izna el hirsu alel mal vel hirsu alel um Ademoğlu büyürken küçük yaştan itibaren iki şey de onunla birlikte büyür. Yani doğuştan getirip de yavaş yavaş bunlar kaybolmuyor. Ademoğlu büyürken iki şey de onunla birlikte büyür. Nedir bunlar? El-hirsu alel-mal ve el alel-umr mala karşı bir istek tutku ve uzun bir ömür yaşamaya karşı bu ömür arzusu, uzun ömür arzusu onunla birlikte büyüyor. İnsandaki bu sevgiler, bu bilgiler hayatının hiçbir döneminde onu terk etmez. Hatta yaşlılık döneminde bile bitmez. Bizim bölümümüz üniversitemizde, fakültemizde din eğitimi diye bir bölümdür aziz kardeşlerim. Orada çocukların, gençlerin hatta yaşlıların din eğitimi üzerinde de çalışmalar yaptık. Genç kardeşlerimiz araştırmalarda bulunur, incelemelerde bulunur, tezler hazırlar, sunarlar. Orada yapılan araştırmalarda gördüğümüz zaman şuna hayret etmiştir. İnsanoğlu yaşlanmasına rağmen asla dünya sevgisi ve tutkusu içinden gidip dünyaya yaşlanmasına rağmen dört elle sarıldığını da görüyoruz. Ve şu hadisi şerifi görünce bundan on dört asır önce insanı insana tanıtan, bizi bize tanıtan Peygamberi Zişan Efendimizin aleyhisselatü vesselamın şu mucize kabilinden hadisi şerifini işte sizinle paylaşmak istiyorum. Buyuruyor ki Efendimizin قَلْبُ الشَّيْخِ شَاءٌ عَلَى حُبِّ الْإِسْنَتَيْنِ حُبِّ الْعَيْشِ وَالْحَرِ Yaşlı olan kimsenin kalbi, gönlü, tabiri caizse ruhu, iki hususta daima gençtir. Bunlar yaşama sevgisi ve mal sevgisidir. Bizim bunun farkında olmamızı istiyor peygamberimiz Aleyhisselam. İşte aziz kardeşlerim, buraya kadar aktardıklarımız bizim bir insan olarak zaaflarımızı, tutkularımızı, arzularımızı, sevgilerimizi, ilgimizi en açık şekliyle, en yalın şekliyle ortaya koyan ayetlerdir, hadislerdir. Rabbimiz bunun farkında olmamızı istiyor, nefsimizin ve şeytanın bu zaaflarımızı kullanarak bizi aldatmasından bizi korumak istiyor. Ayetlerde bunu görüyoruz, hadis-i şeriflerde bunu öğreniyoruz. Bu vasıflarla bile Rabbimiz bizim ona yönelmemizin, onun tarafından kabul edileceğimize dair ayetleriyle kapıyı açıyor. Kulum sen sana verdiklerimi benim yolumda sevabını karşılığını benden ebedi hayatında alacağını inanarak sarf edersem merak etme ben bunun karşılığını sana en güzel şekliyle vereceğim. Bu dünya hayatında hiç bir şey yapmadan ben sana neler lütfettiğim gibi ahiret hayatında da bu dünya hayatında yaptıklarına karşılık vereceğim hem de en güzeliyle buyuruyor pek çok ayet-i kerimede ve bizim bu dünyada mutlaka bir imtihan sürecimizin olacağını bu imtihanın çeşitli şekillerde tecelli edeceğini canımızla malımızla imtihan edileceğimizi de pek çok ayette bildiriyor Bunları bilelim, kulak verelim. Biz bu hususta imtihandayız aziz müminler. Bir ayet-i kerime Hankebut suresi 2. ayet Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ve hasiben nasu en yutraku en yebulu amennah ve hum la nüftenun İnsanlar zannediyor mu ki tamam ben Rabbime inandım, müminim deyip de bırakılacaklar. Bir imtihana tabi tutulmayacaklar. Öyle mi zannediyorlar? Bunun böyle bir şey olmayacağını müminin de mutlaka imtihan için bu dünyaya gönderildiğini bize bildiriyor bir. Sonra yine Ankebût suresinin üçüncü ayetinde Estaibu billah وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلِمَنَّ وَلَيَعْلَمَنْ لَمْ كَاذِبِينَ Yani, ey müminler! Sadece siz değilsiniz bu imtihana tabi tutulan, sizden öncekiler de Allah'ın mutlaka sınava tabi tuttuğu kimseler Niçin? Sadıklarla, yalancılar belli olsun. Allah tarafından bilinsin Cennet ehli de hak ederek Cehennem ehli de müstahak olarak ayrılsın, bilinsin diye ve üçüncü ayet-i kerime أَسْتَعِنُوا بِاللّٰهِ وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَبْوَالُكُمْ وَأَوْلَاتُكُمْ فِتْنَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ عِنْهُمْ اَجْرٌ عَظِيمٌ Bilin ki, mallarınızla, evlatlarınızla bir sınanmak vesilesidir sizin için ve bunlarla sınanacaksınız. Ve şunu da bilin ki Allah'ın katındadır en büyük mükafat. Bunun farkında olun. Farkında olmamızı istiyor Rabbimiz Teala. Kutlu elçileri de bunları bildiriyor insanlara. Ve bir ayeti kerime: "İstia'in billah ve ma hadihi'l hayatü'd-dünya illa la'ibun ve le'ün ve inned dâre'l âhirete lehîl haywân." لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ Şu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Gelip geçicidir, fanidir. Her bir oyunun sonu olduğu gibi, her bir eğlencenin sonu bulunduğu gibi, bilin ki bu dünyanın da sonu vardır, bitecektir. Bilin ki asıl ve ebedi hayat, ahiret hayatımızdır. Ah insanlar bunu bir bilselerdi diye ayet-i kerime sona eriyor. Bizden de Ankebül suresi 64. ayet, bunun farkında olmamızı istiyor Rabbimiz. Daha önce yeryüzünde yaşamış insanların, ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin, dünyaya düşkünlükleri sebebiyle birbirleriyle çatışma halinde olmalarını, Rabbimiz Teala Peygamberimize bildirmişti. Onun için endişeye düşüyordu Efendimiz. Sizin için korkarım buyurduğu husus boşuna değil. Geçen derslerimizde Hazreti Şuay kavmine şöyle sesleniyordu. Ey kavmim, bırakın şu kutları, Allah'a kulluk edin ve sakın insanların mallarını haksız yere elde etmeye çalışmayın. Ben sizi büyük bir bolluk içinde görüyorum. Her şeyiniz var. Fakat korkuyorum. Eğer böyle yaparsanız, ölçüde tartıda haksızlık ederseniz, zulümle mal elde etmeye çalışırsanız, sizi çepeçevre kuşatacak bir azabın gelmesinden korkuyorum demiş. Bu yarmıştı, bu yarmıştı ama bir netice alamamıştı. Biz seni iyi birisi olarak biliyoruz. İşimize karışma demişlerdi. Açın okuyun ...ve sonra dizleri üstünde kalkamadılar. Onların kulaklarını sağır eden, kulak zarlarını patlatan bir sesle helak oldular. Bu ses bir büyük depremde olabilir. Bilemediğimiz bir şekilde onları yerin dibine geçiren bir büyük azabı ı ilahi de olabilir ama... ...dizleri üstünde kaldılar diyor ayet-i kerim. Bir gün sonra kıyamam sanki hiç orada yaşamamışlardı diyor ayetleriyle yok olup gittiler. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa gönderilişiyle eski toplumların başına gelen bu dünyadaki azaptan Rabbimiz insanların topluca helak etmekten onun hürmetine bizi kurtarmıştır. Fakat peygamberimiz korkuyor ve uyarıyor Ticaretle uğraşanlara, geçmiş ümmetlerin işini yapıyorsunuz, aman ha dikkat edin, helalinden kazanın, buyuruyor. Ve bir defasında ashabıyla bu endişesini şu sözlerle paylaşmıştır. اِنِّي وَاللّٰهِ مَا نَبَّافُ عَلَيْهُمْ اَنْ تُشْرِكُوا <gülüyor> بَعْنِ Allah'a emir olsun ki, ben asla sizin benden sonra şirke düşmenizden yana koydum. ولكنني أناط عليكم أن لا تسقطوا في دنيا المتاع لغلطان من الدنيا أنكم تنسوا أن تلتزموا بها أنكم لا تلتزموا بها أنكم لا تلتزموا بها tespit edilmiş hakikatler ayetler de Zin, akwuhu bilmeyen olur bir kimse gibidir. Kıyamet gününde bu mal onun aleyhi. çamızın diline gönlüne sağlık Allah razı olsun kıymetli hocamızan muhterem cemaatimiz iki rekat işrak namazı kılmadan çıkmayalım bu namaz bizlere bir nafile hac nafile umre sevabı kazandırıyor niyet ettim Allah rızası için işrak namazı kılmaya. Bugün namaz sonrası yine çorba ikramında bulunan kardeşimizin babası Hacı Hamid Özel İsbeyet'in ruhu için ayrıca 2 Ocak 1991 yılında ahirete intihal eden Gönenli Mehmet Efendi Hazretlerinin ruhu için, cümle ölmüşlerimizin ruhları için, Allah rızası için. El-Fatiha.